Sensiz evi sen olmaz cennet yani Maya evi düşle avun Kaldı Hayattan istediğin ne Umduğun ne söyle Sen benim gibi de mi İnandın bir gülüşe Canın yansın ne fayda Sen alıştın vedalara Saymadın de mi Onsuz uyandığın sabahlara Ağla kalbim dayan Belki buna da alışırım Demekle avuttum kendimi Biraz alışığım Alışık olduğum durum bu Ben de herkese kalmışım Ah ne salatmışım Gülen yüzüne kalmışım Yalnızım bu sokakları şahidim, delirmek üzereyim. Bana birisi dur desin, tutmasın da ellerinden başka bir şey istemem. Sen olmayınca, gecem zehir oldu benim. Unutmadım geçenlerde kahven içmiş. günce delirdim, sözün kesilmiş. Tam altı yılımı verdim bir, kansızın tekilmiş. Anladım benim değil bir başkasının eliymiş. Derso giden hayatlar, sevip de yalanlar, dostu satanlar. Zora gelince kaçanlar, içeride yatıp çıkanlar Yalanlar ve dolanlar, hızlı yaşayanlar Tükez deyip batarlar Yeter lan canıma, kastınız mı var sizin? Hepsi zararı bıraktım, hayatımdan çekip gidim Başlıyorum bu iş benim, şimdi oturup izleyin Rapime ihanet etmem, bu şarkılarımı dinleyin Beni ayakta tutan yazıp söylediğim şarkılar Bu rap yolunda küsmüştüm heveslerimi çaldılar Tam oldu bir engel tüm sevincimi çaldılar Çok yakında olay olur bu yaptığım şarkılar Sensiz olmaz cennet yarim ay hay ve düşle avunur kalbim Senle olmasam bile Senle saklı kaldı kalbim